Merhaba arkadaşlar pratik örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle bu iki rengimizde çok güzel bir örgü modeli çalışacağız benim iplerim bebe yünü iplerime uygun olarak elimde 3 mm bir tığım var Ben bu tığı kullanacağım örmüşlemine geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın zil sesini açarsanız kanalıma yüklediğim videolardan ilk haberiniz olur şimdi modelimizi Örmeye geçelim modelimiz örmeye zincir çekerek başlıyoruz hemen şöyle zincirimi sabitliyorum çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum. Model anlatacağım için küçük bir zincir çekeceğim arkadaşlar ben. Sizde ne örmek istiyorsanız onun uzunluğunda zincir çekebilirsiniz. Bataniye örecek arkadaşlar 1 metre 1 metre 20 santim uzunluğunda zincir çekerlerse yeterli gelecektir. Modelimiz 4 ve 4'ün katları üzerine kurulacak. Artı bir tane fazla zincir çekeceğiz. şu şekilde bu zincir benim şimdi görecek arkadaşlar bu sıramızda hemen ilk zincirimizden itibaren sık iğneler yapıyoruz bakın hemen zincirimizin üstüne şu şekilde. şekilde sık iğneler yapıyoruz. Ben sıra sonuna kadar örüp geliyorum. 17 tane zincirimin üstüne ben sık iğnelerimi yaptım. Sıra sonuna geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum ve hemen ilk ilmemden itibaren yine bu sıramızda da sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerin içini sık iğne yaptım. Son ilmeğimi de sık iğnem yapmak için battım ama biz burada renk değişikliği yapıyoruz. Pembe renkli ipime geçiyorum. Pembe renkli ipimi elime aldım. İlmeğimi pembe renk ipimle kapatıyorum. Sonra da şöyle gri renk ipimi çekerek sıkılıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum, ipimi aldım. İlk değil hemen ikinci ilmeğimin içine gidiyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin içine de bir tane ikili trabzan ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yan yana zincirimle beraber dört tane ikili trabzanım oluyor. İpimi alıyorum. Bakın sıradaki ilmeğimizin değil onun bir altındaki sıkı iğnemizin arasına şöyle belinden giriyorum. İpimi şu şekilde uzunca çekiyorum. Yine ipimi aldım tığıma ve yine aynı şekilde aynı girdiğim yere gidiyorum. Ve bir tane daha aynı şekilde ipimi çekiyorum. Sonrasında burada 4 tane ilmeğim var. 4 tane ilmeğimi beraber kapatıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine beraber kapatıyorum. İpimi alıyorum arkadan bir tane ilmeğimi bırakıyorum ikinci ilmeğin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve bir tane daha ikili trabzan yaptım yan yana üç tane ikili trabzanım oldu tığıma ipimi aldım Sıradaki ilmeğin değil, bir sıra altındaki sık iğnenin arasından yine aynı bu şekilde giriyorum. Şöyle bir uzunca ilmek çıkartıyorum. Yine tığıma ipimi aldım. Aynı yere girdim ve yine uzunca bir ilmek çıkarttım. Ve tığımdaki dört tane ilmeğimi aynı anda kapatıyorum. Kalan iki ilmeğimi de beraber kapatıyorum. arkadan bakıyorum bir tane ilmeğin boş bırakıyorum hemen yanındaki ilmeğin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum bir tane daha ikili trabzan yaptım ve bir tane daha ikili trabzan yaptım yani aralara üçer tane ikili trabzan yapıyorum bir tane uzun ilmek yapıyorum yine ipimi alıyorum Hemen sıradaki ilmeğin altındaki ilmeğin arasından giriyorum. İpimi şu şekilde uzunca çekiyorum. Yine tığımı ipimi aldım. Aynı ilmeğin içine giriyorum. Ve yine ipimi uzunca çıkartıyorum. Tığımda dört tane ilmeğim var. Bu dört tane ilmeğimi beraber kapatıyorum. Kalan iki tane ilmeğimi de yine beraber kapattım. Arkadaki boş bir tane ilmeğim bırakıyorum, hemen yanındaki ilmeğimin içine gidiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir tane daha trabzan yaptım ve en sondaki ilmeğime de yine trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, modelimi döndürüyorum. Bu sıramızda yine bütün ilmeklerimizin içine sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizin içini sık iğne yaptık. En sonda zincirimiz var. zincirimizin de tepesine şu şekilde batıyorum ve burada gri renk ipimle ilmeğimi kapatıyorum. 1 2 ve üç tane zincir çekiyorum, modelimi döndürüyorum. Tıma ipimi aldım. Bir değil ikinci ilmeğimin içine bir tane trabzan yaptım. İpimi alıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğimin içine trabzan yapmıyorum. Burada da bir alt daha bakın şu ikili trabzanımız var. Burada hani yan yana üç tane trabzanımız vardı. Tam ortadaki trabzanımızın arasından giriyorum ve bir tane şu şekilde uzunca ilmek çekiyorum İpim alıyorum aynı trabzanlar arasına giriyorum ve yine böyle uzunca bir ilmek çektim önce dört tane ilmeğimi bir edip kapatıyorum sonra da iki tane ilmeğimi kapatıyorum ve bir tane arkadan sık iğne bırakıyorum ikinci sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum yine buraya üç tane yan yana trabzan yapıyoruz 2 ve üç tane trabzanı yaptım ipimi alıyorum bakın sıradaki ilmeğin değil altındaki trabzanın belinden giriyorum İpimi şu şekilde uzunca çekiyorum ipimi aldım ve yine aynı trabzanın belinden girerek bir tane daha uzun ip çıkarttım dört tane ilmeğin var dört tane ilmeğimi beraber kapattım kalan iki tane ilmeğimi de beraber kapatıyorum arkadan bir tane ilmeği bırakıyorum ikinci ilmeğin tepesine bir tane trabzan yapıyorum bir tane daha trabzan yapıyorum ve hemen bir tane daha trabzan yaparak yan yana üç tane trabzan yapmış oluyorum ipimi aldım sıradaki ilmek değil onun altındaki trabzanın belinden girerek şöyle uzunca bir ilmek çekiyorum ipimi alıyorum aynı trabzanın belinden bir böyle uzunca bir ilmek daha çıkartıyorum dört tane ilmeğimi beraber çekiyorum kalan iki tane ilmeğimi de beraber çekiyorum İpimi alıyorum bir tane ilmek bırakıyorum ikinci ilmeğin tepesine bir tane trabzan yapıyorum onun yanına da bir tane trabzan ve bir tane daha trabzanı yaptım ipimi alıyorum sıradaki ilmeğin tepesine değil altındaki trabzanın belinden giriyorum şu şekilde ipimi çekiyorum bir tane daha aynı işlemi tekrar ediyorum ve önce dördünü sonra ikisini kapatıyorum bir tane ilmeğin bırakıyorum bir ve iki tane ilmeğimin de tepesine batarak sıra sonuna geliyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar ben modelimi daha önce büyük bir parçada örüp denemiştim onu da sizinle paylaşmak istiyorum Modelimin büyük halde bu şekilde çok da güzel ve şık bir model ve yapımı da çok kolay çok keyifli bir model Modelimin arka yüzü de bu şekilde Bu modelimizden yelek yapabilirsiniz battaniye yapabilirsiniz şal yapabilirsiniz patiklerde kullanabilirsiniz yani istediğiniz her yerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz örmesi bu kadar keyifli olan bir model ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik beni buraya kadar seyreden bütün arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum Modeli örmek isteyip deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma destek olmak adına videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki örgü videomuzda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşçakalın.